Sonra senden bir haber aldım Düşündükçe sustum sustum ağladım Bir yanım yaralı bir yanım yıkık Gözlerimi yumdum yumdum ağladım Yar deli deli ağladım kız deli deli ağladım yar deli deli ağladım gözlerimi yumdum yumdum ağladım yar deli deli ağladım kız deli deli ağladım yar deli deli ağladım tuttuştu dilim al oldu içime hasretin çöktü oturdu sesini duymadım kaç sene oldu işlerimi sıktım, susdum, ağladım. Yer deli deli ağladım. Kız deli deli ağladım. Yer deli deli ağladım. İçlerimi sıktım, susdum, ağladım. Yer deli deli ağladım. Kız deli deli ağladım. Deli deli ağladı Takladım sevgamı evden alemden ne çok sevdim seni kimse bilmeden Bir gün değil yarım her gün derdinden Gözlerimi yumdum yumdum ağladım